Şimdi ben bu LED televizyonlarla ilgili ortalama 4 yıl 5 yıl ömür verdiğimde Adem Elbacı sallama olmaz öyle şey diyorlardı. Kendilerince haklı olanlar olabilir ama bakın şurada bir 55 Nu 7300 televizyon var. Yani bu televizyon sahaya çıkalı daha kaç sene oldu Nu serisi ya Nu. Daha 2 sene önce ben bu televizyonla ilgili alabilirsiniz gidin güzel televizyon Nu 8000 mesela. Kaç kişiyi birden aldırdım ama o zaman da söyledim hep ömür konusuyla ilgili 4 yıl 5 yıl aklınızda olsun. Bakın televizyon garanti bitmiş. Muhtemelen 6 ay civarı sonrası. LED Oğuz, LED mi bunlar? Evet, led. LED bar arızasından televizyon geldi bitti işte ya daha 3 yaşına gelmemiş televizyon. Ustacım nasılsın? İyiyim abi, teşekkür ederim. Bakın bu da değerli bir yetkili servis kardeşimiz. Burada sevgili Oğuzcum var. Hemen yanında bizim tavsiye forumdan tanırlar Cambero ustamız var. Canberi Usta işte bu. Hani ceva şey, mesajlarınıza cevap vermeyen Can Büyü aha bu Ş şikayet edeyim şimdi şu televizyonla ilgili de küçük bir detay var onu da aktarayım led bar değişimi için bu televizyon sökülecek fakat bunlar curved dediğimiz kabisi televizyonlar bunlar şöyle bir kamerayı çevireyim önce 360 derece estetik dizayn dediğimiz yapıya sahip olan bu televizyonların kapaklarında vida yok daha önce de ben bu kapakların nasıl açıldığını boya fırçasıyla nasıl ilerlendiğini ve cihaza hasar vermeden nasıl açılacağını e, anlatmıştım. Boya fırçası tekniğini nasılsa biliyorsunuz onu ben bu videoya şimdi şuraya yukarıya etiketlerim. Fakat sevgili Oğuz kardeşimiz Adem abi iki tane tornavida yardımıyla hiç hasar vermeden ben tık tık tık bunu açıyorum dedi. Oğuz izleyelim bakalım seni. Buyur bekliyoruz. Bakalım nasıl açılmışsın. Yavaş, sakin ama. Lütfen. Biz Oğuz'a sakin dedik ama kafasını gözünü kıracak gibi geliyor bana televizyon. Kırarsan yayınlayacağım haberin olsun. Kırsan da kırmasan da zaten yayınlanacak ama... Kırarsan tarihe televizyon kapağını kıran televizyon tamirsi diye geçeceksin. Abi tane bir de kırmıyorum böyle, alıştık. Sıkıcı yok <gülüyor> panik yapma, burada ben kızlandırırım zaten. Şu bölgede pof var arkadaşlar. Dikkat edin ona. Vay arkadaş ya. Adam dediği gibi açtı vallahi. Ömer Usta, peki hangisini daha güvenli buluyorsun? Fırça yöntem mi, bu mu? Fırça ödüyorum, daha basit gibi. Basit peki, gibi. Fırçayı dağıldırdığın zaman Hı -hı. hemen döndürebilirsin. Şimdi neler tutuyor derseniz, bakın şurada Hı. gördüğünüz bu yaylar var ya. Kapağı, lastiği buraya giriyor. Evet, onu şurada. Biri şurada şuraya şuraya. Yalnız Oğuz'da tebrik ederim. Hiç fire yok galiba değil mi? Ben hiç kırık, çentik görmedim. Yani yalan değil. Şimdi fırçayla ilerlediğimizde ben öyle bazen duruma göre bir, duruma göre iki tane çentik görüyordum. Oğuz'cum sen o zaman devam et. Ben ara ara videolar alayım. 55 Nu 7300 televizyonun LED barları nasıl değiştirilir? Nasıl sökülür? O zaman onu da yayınlamış olalım. Hoşutsu'ta ne diyorsun? Çatı, çatır söktü vallahi. O zaman bunu bitirelim. Ben ara ara video kesitleri alayım.